Bt310 kodlu topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında yaptığımız gönüllü olma faaliyetine çok da önce başlamıştım. Asasam Meslek Lisesi'nde gönüllü olarak bir sene boyunca görev aldım. Peki bu gönüllülük sürecinde neler yapıyorum? Onlardan bahsedeyim. Yaklaşık 3-4 ay sürecek bir proje için kolları sıvadık. Peki bu proje nedir? Bu proje ülkemiz genelinde düzenlenen teknoloji festivali olan Teknofest Teknofestörüsü'nün insansız hava araçları kategorisinde yarışmaktır. Bunun için yola çıktık, bu sürecin uzun ve yorucu olduğunu biliyordum. Hem sevdiğim işi yapmak, hem de öğrencilere gönüllü olarak mentörlük yapmak beni mutlu ediyordu. Yarışmanın birinci aşaması olan KTR yani kavramsal tasarım raporu aşamasını yapmak için araştırmalar yaptık, bilgiler edindik ve raporumuzu yazdık. Raporumuzu bitirdikten sonra açıklanmasını bekledik. Nihayet rapor açıklanmıştı. Mentörlük yaptığım takımlardan iki tanesi başarılı bir şekilde yarışmadan geçmişti. İki tane takım da yarışmada itiraz aşamasına kalmıştı. Neyse hem sevinçlilik hem de üzgündük. Öğrencilerimle çıktığımız bu yolda her şey yolunda gidiyordu. İkinci aşama olan DTV yani detaylı tasarım videosuna geçiş yapıp finalist takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. Süreci başından sonuna kadar gant çaması ile planladık. Bu süreçte öğrenciler ile azimli bir şekilde çalıştık ve başarıldıklarını gördüklerinde kendilerini farkına vardılar. Öğrencilere bana yardımlarım için teşekkür ettiklerinde çok sevindim. Kendimin farkına varmama sebep oldukları için ben de öğrencilerime teşekkür ettim. Aramızdaki iletişim öğrenci-öğretmen ilişkisinden çok aile ortamına dönmüştü. Projemizle de yolumuza devam edip yarışmada başarılılar elde etmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğiz.